Son videoda, Napolyon'un durumu gayet iyiydi. Evet, önce biraz tekrar yapalım. Napolyon, 1804 yılında kendisini imparator ilan etti. Bir önceki videoda, 1805 yılında gerçekleşmiş olan 3. Koalisyon Savaşı ile ilgiliydi. Ve gördük ki, 1805 yılının sonunda, Austerlitz Muharebesi'nden sonra, Napolyon, Rusya ve Avusturya'nın çoğunluğunu oluşturduğu 3. Koalisyonu devirdi. Tekrar kısmı bu kadar. Evet, bunları zaten bir önceki videoda gördük. Napolyon'u heybetli göstermesinin yanı sıra bu olayın bir sonucu olarak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da sonu gelmiş oldu. Hatırlayacağınız üzere Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ne Kutsal ne Romalı ne de bir imparatorluktu. Bu devlet sadece Almanca konuşan federal hanedanlıklarını oluşturduğu bir topluluktu. Sonuç olarak, bu olay Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğunu sona erdirdi. Napolyon, Austerlitz'te Avusturya ve Rusya güçlerini yendikten sonra o kadar kendini o kadar iyi hissetti ki, Paris'te e, kendi adına Zafer Takı adında bir anıt inşa ettirdi. Şu an bu anıt, Fransa için ölmüş olan bütün askerleri temsil ediyor ama ilk olarak Napolyon tarafından Austerlitz zaferini kutlamak için inşa ettirildi. İşte bu zafer takı. Sonuç olarak işler Napolyon için iyi gidiyordu. Diğer bir tarafta ise diğer büyük Avrupa devletleri ya da güçleri kendi yaralarını sarmakla meşguldüler. Bu güçler tam olarak ne iş döndüğünü ne işler döndüğünü anlayamamışlardı ve kendilerini tehdit altında hissediyorlardı. Özellikle bu adam kendini çok fazla tehdit altında hissediyordu. Bu gördüğünüz portre 3. Frederick Wilhelm'e ait. Wilhelm ve William isimleri aslında aynı isimlerdir. William, Almanca olan Wilhelm isminin İngilizce olanıdır. Neyse, gereksiz bir bilgi daha. Bu gördüğünüz kişi, 3. Frederick Wilhelm'dir ve kendisi Prusya kralıdır. Üçüncü koalisyon boyunca olaylardan uzak kalmıştır. Şu an bile Prusya, Avrupa'nın büyük güçlerindendir. Tabi, bu esnada da Wilhelm, Avusturya'nın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu üzerindeki etkisini bozmuş olan yükselen güç, Napolyon'un tehdidi altındadır. Ve bu devlet, yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu da, ren Konfederasyonu'na dönüşecektir. Şimdi bu olayları bir de harita üzerinde inceleyelim. Burada gördüğünüz bütün alan şu anda Almanya'ya ait. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ydu eskiden. Buranın imparatoru ise, pek de etkili olmayan ama yine de bütünleyici nitelikte olan Avusturya kralıydı. Burası ise Fransa. Napolyon, Avusturya ve Rusya'yı Austerlitz'te bozguna uğrattığı zaman, Ren Konfederasyonunun da temelleri atılmış oldu. Bunu biraz daha açıklayayım şimdi. Bu gördüğünüz bölge, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ve bu imparatorluk yok olmuş durumda. Ve şimdi, daha çok Fransa'nın kontrolü altında bulunuyor. Fransa, büyük bir güce sahip. Tahmin edebileceğiniz üzere, Prusya Kralı, bu durumdan biraz rahatsız oluyor ve kendisini tehdit altında hissediyor. Fransa, aynı zamanda bu geniş sınırlarıyla diğer büyük Avrupa güçlerini de kolaylıkla yenebileceğini göstermiş oldu. Sonuç olarak, Prusya Kralı, bu durum karşısında biraz paranoyaklaşıyor ve Fransa'nın kendisini de ele geçirebileceğini düşünüyor. Ya da belki de bu yeni bitmiş gücün diğer soylu Avrupa devletleri ile aynı çıtaya yükselmesi hoşuna gitmemiştir. Belki de Napolyon'u geldiği yere geri göndermek istiyor. Bütün bu olaylar sonucunda 3. Wilhelm Fransa'ya karşı savaş ilan ediyor. Şimdi 1806 yılındayız ve Prusya Fransa'ya savaş açmış durumda. Hatırlamamız gereken önemli bir bilgi de şu aslında. Bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü koalisyonlara baktığımız zaman, Britanya her zaman işin içinde. Aslında Britanya daha çok okyanuslara ele geçirmiş durumda. Yani kara savaşlarından bahsettiğimiz zaman, Britanya pek de işin içinde değil. Ama bütün bu zaman aralığında Britanya arka planda Fransa ile uğraşmaya devam ediyor. Diğer koalisyonlara da bakarsak, hepsinin Prusya, Avusturya ve Rusya'nın kombinasyonlarından oluştuğunu görebiliriz. Ve bir de etrafta bulunan birkaç ülke daha. Ama bu ülkeler sürekli aralarına çekişip duruyorlar. Napolyon ise bu esnada sürekli ilerleyip gücüne güç topraklarına toprak katıyor. Bu durumun üzerine de diğer devletler kendilerini tehdit altında hissediyor ve yeni koalisyonlar kurmaya devam ediyorlar. Ve durum bu şekilde devam ediyor. Dördüncü koalisyon işte bu şekilde kuruluyor. Bir önceki videoda üçüncü koalisyondan bahsetmiştik ve şimdi dördüncüye geldik. Genel'e baktığımızda ne zaman Britanya dışında bir devlet savaşa karışsa, yeni bir koalisyonun kurulduğunu görüyoruz. Çünkü Büyük Britanya, Fransa ve Napolyon ile sürekli bir savaş durumu içinde. Gelelim asıl konumuza, dördüncü koalisyona. Büyük Britanya ve Rusya da Prusya'nın yanında savaşa girmek istiyor. Anlayacağınız üzere üçüncü koalisyonun dağılması Rusya'yı savaştan uzun süre uzak tutmuyor. Şunu mu yazalım. Bir tarafta Prusya, Rusya ve Büyük Britanya var. Başka devletlerine tabii etkileri var ama bunlar en büyük olanlar. Ve aslında bu Prusya için saçma bir durum. Çünkü Prusya 3. koalisyonun içerisinde yer alsaydı şu anda çok daha iyi durumda olabilirdi. Ve belki bütün bu sonuçları bile değiştirebilirdi. Ama şimdi hepsi kendince Napolyon ile savaş içindeler. Prusya her zaman Avusturya ve Prusya'nın arkasındaydı. Tabi bu her koalisyonla farklı görülüyordu. Yani Prusya ve Avusturya saldırı hattındaki ilk güçlerdi. Bu öndeki güç Prusya'ydı. Ama Prusya, Jena-Ouerstedt muharebesinde bozguna uğradı. Evet, size bunun tam olarak nerede olduğunu göstereyim. Bu işte Napolyon'un askerlerini Jena-Ouerstedt'te toplaması. Tam burası ise Fransız birliklerinin birliklerinin saldırıya geçtikleri yer. Şunu bir yazalım önce. İki şehir, Almanya sınırları içerisinde oldukça yakınlar, kabaca buradalar diyebiliriz. Şimdi bakalım. Bu harita okuması zor bir harita ama kabaca bu bölgedeler diyebiliriz, Napolyon Prusya'yı bozguna uğratıyor. Yani Prusya yoldan çekilmiş oluyor. Tarihte 1806 yılının Ekim ayı. Daha sonra ise Napolyon Rusları şu an Polonya sınırlarına dahil olan topraklarda takip ediyor. Tam burada Eylo'da Kanlı bir çıkmaz gerçekleşiyor ve iki tarafta çok asker kaybediyorlar. İşte tam burada. Şimdi de tarih 1807 yılının Şubat'ı. Sonunda Fransızlar savaşı kazanıyorlar ama Rusya karşısında aldıkları galibiyet o kadar da büyük bir galibiyet değil. İstatistiklere bakıldığında her iki tarafta da 15.000 ile 25.000 arasında ölü var. Ölü sayısı var. O zamana göre bunlar büyük rakamlar. Hatta günümüz modern savaşlarına bakacak olsak bile bir savaşta ortalama zaten bu kadar asker hayatını kaybediyor. Fakat Napolyon eşitliğe dayanamıyor ve sonunda haritada gösterdiğim Friedland'da Ruslarla karşılaşıyor. Tarih 1807'nin Haziranı ve burada Napolyon dördüncü koalisyonu devirmeyi başarıyor. Sonuç olarak 1807 yılının yazındayız. Haziran ayında Friedland Savaşı gerçekleşiyor ve Rusya yeniliyor. Rusya zaten birkaç kere yenilmiş durumda ve durumları pek de iyi değil. Ve Temmuz ayına geldiğimiz zaman Fransa Tilsit Antlaşması'nı, antlaşmasını imzalıyor. Hep yanlış söylüyorum antlaşma. Evet antlaşma. Tilsit Antlaşması'nı Tilsit Antlaşması'nı imzalıyor. Ve burada, tek bir antlaşma söz konusu değil, çünkü Prusya ve Rusya ile ayrı ayrı antlaşmalar imzalanıyor. Bu noktada, Napolyon, Prusya'ya karşı bütün saygısını yitirmiş gibi duruyor. Ve bunu biraz da belli etmek istiyor. İşte bu yüzden, Prusya ile ayrı, Rusya ile ayrı bir antlaşma imzalıyor. Rusya ile yapılan antlaşma, daha saygıdeğer bir antlaşma. Antlaşmanın içeriğine bakıldığında, Napolyon ve Rus Çarı 1. Alexander'ın nasıl arkadaş olduğu anlatılıyor. Bu gördüğünüzde Rus Çarı 1. Alexander. İleride görebileceğimiz gibi ve bugünkü durumdan da yani günümüz dünyasına baktığımız zaman da tahmin edebileceğimiz gibi bu arkadaşlık çok geçici, çok kısa bir arkadaşlık. Bildiğimiz gibi bu adam Napolyon'a daha çok kısa bir süre önce Austerlitz'te yenildi. Yani bu arkadaşlık aslında sözde bir arkadaşlık da diyebiliriz ama Rusya ile yapılan antlaşma oldukça arkadaşça. Bu da Napolyon'un Rusya'nın gücüne hala saygı duyuyor olduğunu gösteriyor. Ve daha sonra Fransa Rusya'yı müttefikleri ilan ediyor. Ama diğer Tilsit Antlaşması ile Prusya parçalara bölünüyor. Bu olaya Avrupa haritası üzerinden bakalım bir de. Prusya, Avusturya ve Fransa üçüncü koalisyonunun sonu gelmiş durumda. Bu anlaşmanın ardından da Elbe Nehri'nin batı kısmı Prusya'nın elinden alınıyor. Bu gördüğünüzde Elbe Nehri. Mavi alan üçüncü koalisyondan sonra Prusya'yı gösteriyor. İşte bu bütün alan Prusya'nın elinden alınıyor. Ve büyük bir kısmı Westfalia İmparatorluğu adı verilen Fransa kontrolü altında bir krallığa dönüştürülüyor. Bu durum Tilsit Antlaşması'nın bir parçasıydı yani bu anlaşmadan antlaşmadan sonra bağımsız olarak görülen ama Fransa'ya bağlı Vestfalya Krallığı kuruluyor. Napolyon da Prusyalılara hakaret edecek nitelikte bir hareket yaparak kardeşi Jerome'u bu krallığın başına getiriyor. Yani bu krallık Fransa'nın uydu devleti olmaktan başka bir şey değil. Sonuçta diğer bütün diğer Avrupa güçleri büyük ordusu ve güçlü savaş taktikleriyle Napolyon'un ne kadar güçlü ve aşılması zor biri olduğunu hala görememişler. Bunun sonucunda da 3. koalisyon bir kısım bölgesini kaybediyor. Daha sonra ise 4. koalisyonun daha da fazla bölgeyi kaybetmesine tanık olduk. Napolyon 4. koalisyondan ve Prusya'yı yendikten sonra önemli bir şeyin farkına varır. Direk ya da dolaylı yollardan, Avrupa'nın önemli bir bölümü onun kontrolü altındadır. Ama aynı zamanda, Büyük Britanya'nın okyanusları kontrol ettiğini de biliyor. Endüstriyel bir güçlenme de söz konusu. Artık sanayi devrim başlıyor. Bunun üzerine de, Napolyon, Britanya'yı okyanuslarda yenemeyeceğini anlıyor. Çünkü Britanya, okyanusların kontrolünü elinde tutuyor. Büyük Britanya, zaten Fransa'nın deniz ve okyanuslarda daima peşinde olduğu için Napolyon, Britanya ile ekonomik bir savaş başlatıyor. Ve 1806 yılının sonunda, Büyük Britanya'ya kıta ablukası adı verilen bir abluka uyguluyor. Bunu da buraya yazalım. Bu 1806 yılının Kasım ayında gerçekleşir. Yani, Napolyon'un Prusyalıları yeni Eierstedt'te yenmesinden hemen sonra. Bu aralar Kasım ayında Napolyon, kıta üzerindeki gücü konusunda kendini gerçekten iyi hissediyor. İşte bu gücünü korumak için de kıta ablukası adı verilen, kıta ablukası ismi verilen sistemi yaratıyor. Bu Büyük Britanya ile ekonomik savaşın sadece bir düşüncesi. Bu sisteme göre Fransız İmparatorluğu'nun bir parçasıysanız ya da bir şekilde onlara bağlıysanız Büyük Britanya'ya ambargo uygulamanız gerekiyor. Büyük Britanya, her ne kadar denizleri kontrol ediyor olsa da, ticarete bağımlı tabii ki. Yani, Napolyon'un bu kıta ablukası aslında Britanya'ya ambargo uygulamaya dayanıyor. Napolyon, aynı zamanda Ruslarla başka bir büyük adım atıyor. İmzaladığı Tilsit Antlaşması ile Rusya'yı da kıta ablukası sistemine dahil ediyor. Karşılığında da biraz kara ve Yunanistan kıyılarından bazı adaları, biraz da Dalmaça kıyılarından kara alıyor. Evet, burayı da bir size göstereyim. Ve bu Rusya için gayet iyi. Çünkü savaşı kaybetmişler ama karşılığında Osmanlı İmparatorluğu ile tekrar karşılaşma imkanı buluyorlar. Tabi Osmanlı'nın gücünden bahsetmeye gerek bile yok. Sonuç olarak Rusya Osmanlı'nın karşısına daha kolay bir şekilde çıkabilecek. Çünkü bundan önce Napolyon Osmanlı ile müttefik konumunda. Yani bu Rusya için önemli bir durum. Genel olarak sonuca bakarsak, bu olaydan sonra da diğer güçler Fransa'nın gücünü hala anlamamış durumdalar. Özetle, Napolyon, üçüncü koalisyonu yıkıyor ve Rusya ile Avusturya'yı durdurmayı başarıyor. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğunu da yok edip, onun yerine kendi kontrolü altında olan Ren Konfederasyonu'nu kuruyor. Bu üzerine Prusya, Napolyon'u devirmek istiyor ve 4. Koalisyon ile Fransa'ya savaş açıyor, sonuçta da toprak kaybediyorlar ve Napolyon daha da güçlü hale geliyor. Napolyon, kardeşini bu topraklarda kurduğu Westfalya Krallığı'nın başına geçiriyor ve son olarak da Rusya'yı da Britanya'ya karşı ambargo uygulamak için yanına almayı başarıyor. Kısa özetimiz budur. Bütün tarihçilerin de hemfikir olduğu üzere dördüncü koalisyondan sonra Napolyon'un Avrupa üzerindeki etkisi artıyor.